<gülüyor> Merhabalar. Hanımlar efendim, leleler, survivor. Survivor tepki veriyoruz. Evet. Trabzo. Trabzu. Trab Kadrosu. Kadrosu. Evet. Survivor kadrosu. Evet. <gülüyor> evet. E... <gülüyor> <gülüyor> mi? bitti. <gülüyor> A, bu bu, bu <gülüyor> okay. burada yok abi. ليس evet evet bu yani geçen seyirlerdeki şey katılanlar burada var. O yüzden hadi bakalım. Nasıl yakalır? Oster yani Fena olacak, fena. Oh, oh batıbat sokaracak ya. yine sorun çıkıyor Bir sürü şeyler çıkacak evet. kanka. Şimdilik tahtlarınıza rahat rahat. Wow. yerde, benim Vakti geldiğinde Çok Ben Beni Artık. Şeyde ya extra survive extra bunlar konuşuyorlar ya it's beef kadın baba var çok heyecanlı o İsmail. meint Ajan oha çok güzel lan bu Survivor en güzel haline Oha bak be. Ben kendimi Yarın kalan son yazmaya Oh aslanım ben. Jembom değil mi? atakan Bu yapıyor ben ağacayım. Gelmiyorum. Merve. Merve, çok iyi. Ah, Herkes çok istiyor. Ama istiyorlar. başladım mı? Başlayacak. 15 Ocak'tan da. Oh. Selcan. Ah. Evet, Evet, evet. Bunu biliyorum. Selcan çok iyi football. Like başladı. El kanka. Allah' aşkına sol get gel El takli el nedir? Beefin kim yok söyle. El el. El ne? El takli el. Problem. Bu da bir şey kickboxing mi boxing Ya çok fena fena bakıyor. O. fena bir sen Aa, wow. Valla asla duymadım bir sen. Iki sezon ya. Sen bir sen ben iki ben iki biz. Iki sen. biz ya. <gülüyor> Doritonu <mu>? Dorito şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Kimse el gülüyor> barış hangi Barış? Aa, evet. Aynı barış mı? Evet. Aa, be Asla kavga istemez yani Yalnız ve cemaatcan baş başa gittiler ya şey. Evet. Ha çok ya. Başrol oh. Bu da konuşuyor şey. Ama ekstra onlar konuşuyorlar. Bu çok kötü. evet bu kavga edecek galiba. Oh. Evet. Yoksa şey weightlifter şey. bu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 Adem ya. A a. Adem. Yeni bir hedef. Geç olmazdı. Söz mü? Yeni Yeni bir from the past. Yeah. No, no, no, <gülüyor> no, no, no winner. -winners, Maybe people don't Yeah, no, can, the uh, people, okay, okay. Oha, ya. TV 8'de mi? views pass something like. Like the ratings I think. Rates on Tamamen tamamen bunlar rates için yapılıyor. Yani ama. ama The yok. Hmm. İyi bir fikir, ha? Stephen. Yani Aram. belki o kadar şey. Son zamanlarda. Çok. Evet, evet. Herkeset yani herkes davet ettiler zaten. Sadece kabul yani edenler var burada. İsmail de yok burada. Ayşe. Mıyız. Poyraz. Evet, onlar gelmiyor. Poyraz. Poyraz çok iyi yaptı. Berkay, Amazget geldi <gülüyor> neyse arkadaşlar neyse neyse bize nasip. Yorum yaz Evet bitmedi ki. Bitti. Bu, bu ünlüleş. Arkadaşlar. <gülüyor> Günüller var. Ah, <Aa>, günül. Okay. <gülüyor> okay. Okay, okay, okay, okay. Ah. Keire bize takmıyor. Da hadi hadi gel çol çol. Bu tam bitmeden Oha bak be. Hı hı yıllar sonra söke söke alacağım kupaya kalkıyor. Okay. Senize. musun? Voleybol. Alina. Alina. Voleybol. Sen çok istedin ya. Karar istemeden. Ama şimdi şey ünlü oldular. Ünlü oldular ya. Evet. Asla sefer şey gibi olmaz. Kim? Yarım kalan bir işim. Eyvallah oh, teşekkür ederim. Oo Batmanlı mısın? Ah, sakino çok tatlı <gülüyor> bir pizza. Şey. Ya gerçekten bir tatlı. Evet, evet. oh, o da çok iyi ama annem <gülüyor> <gülüyor> Oha. Acı şey Sema'nın X Gerçekti. Evet. Dedi misin? Evet. Ama de bu günün... ah, o bugününü. bu Tamamdır Yani aynı takımda olamazlar ki. Böyle. Soğası. O bak. Tranquilo. Berkan evet. Enerjiyi. O onun <gülüyorlar> <gülüyor> <gülüyor> <Although, gülüyor> Siddet su. Benim çok yarışmalarda kazanacak. Oo çok güzel ya. Lan. şey o da basketbol falan oynuyor. Aha Batwan geliyor. sadece <gülüyor> kazanmaya <gülüyor> Okay. Her bir yarım bırakmaz. bilir, baba en güçlü et nedir? değiştirmeye gerek yok. Wow, güzel be. Orta, <gülüyor> okay <der. Orta. gülüyor> Okay <der>. Oha. <gülüyor> okay hani bak, hangi takımı seçeceksiniz? Ben hep şey tutmayı yani hep günlüler ama but one hmm. var. Bu sefer şey tanıdım, tanıdıklarım var. In hmm. O yüzden, yüzden. kırmızı tutuyorum. Bence günlülerin kanlılar daha güçlü gözüküyor şey de her zaman ki gibi. Mama'dan dol dol dol çok güçlü değil mi? yani daha güçlü. Evet yani bile dövüş falan yapıyor. Doğru. Neyse bakalım bakalım bakalım. Neyse evet arkadaşlar bu bizim tepkimiz e, şey Survivor'a. Evet. E, siz de yorumlarınızı alabiliriz yorumlarda evet. ve bir dahaki sefer görüşünce kadar bye bye.